Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Minecraft'ımızda yeni bir bölümle daha birlikteyiz arkadaşlar evet gördüğünüz üzere şu anda e, ben bizim alanı bayağı şöyle düzledim yani düzledim ama şu maden yeri biraz kapatacağız yani başka bir yerim maden açmayız da şu bölgelerde vardı dağlık arazi oldu. Aa şurada var bile. O zaten nereye gireriz arkadaşlar? Şimdilik şuraya evimizi yapacağız arkadaşlar. konu topladım. Şöyle göstereyim. Burada 64 tane vardı. Orada da 45 miydi öyle bir civarda vardı. Ama arkadaşlar yani şuradan toplamadım. Bayağı bir gittim yani. Bir de arkadaşlar size ne yaptığımı göstereyim. Yani video dışında ne yaptığımı göstereceğim. Her bölüm başlangıçta böyle yapacağız. Video dışında ne yaptığımı göstereceğim. Onları göstereceğim. Yani her video başlığında Minecraft'ta böyle yapacağız. Öncelikle arkadaşlar şurayı baya genişlettim. Yani biraz genişlettim baya olmasa da. Sonra arkadaşlar ikinci olarak köprümüzü şöyle değil de şuraya çektim ama burada Şöyle bir yer oluştu. Sonra bir dakika şuradan değil mi? Aynen. Sonra şuradan yukarı çıkıp sizlerle beraber birazcık daha odur tutuyacağız. Arkadaşlar bu videoda on like'a geçer mi? Hadi bakalım. Görelim. 12. like. On like. Hadi bakalım. Bu videoyu on like atın. On like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar diğer videoda 15 like istemiştim atarsınız. ama bu videoya bence 10 like atacaksınız da yanlış ağaçtan kırdık biz. çoğu ağaçtan kıracağız. Bence bu videoya 10, 10 like atarsınız ya. Arkadaşlar hadi. Ben binde bakın arkadaşlar uzun süredir server'a girmedim. Hemen üst üste yap yaptım her şeyi yani hadi be kıymayın bana atın bir like. 10 like hadi. 10 like atarsınız. Diğer videoya 6 like atmışsınız. Bu videoya bence atacaksınız. Ben sizi tanıyorum, güveniyorum arkadaşlar. Sizlere. Hadi güvenimi boşa çıkarmayın. Atın da şu, ya vallahi takılmazsın yani. Takıl lan. ay korkumdan Allah tavuk. Öyle gelirsen, iz et. Etini yeriz. Senin için. Vallahi arkadaşlar, güzel bir ev olacak. Ama yine biraz hızlandıracağız. Gece bir sürüs inar olacak. Önceki videomda da hızlandırmıştım. Bu Minecraft serisinde arkadaşlar çok hızlandırma olacak. Diyeyim yani böyle benim şu anki sesime bakın sonra hızlandırdığımda ki olarak gelecekler size yani şuna kömürler yetecek mi buna yettim yetmiş yani yetmiş değil yetmiş yani yetmiş rakam değil yani yetmiş malzeme etmiş işte arkadaşlar şuraya güzel bir ev döşeyeceğiz mm. nasıl ev olacak Vallahi arkadaşlar bilmiyorum Şöyle gördüğünüz üzere üç tek odunumuz var yani. Arkadaşlar bir dakika ya bir yatalım bir yatalım. Sabah olsun düzenleyelim her şeyimizi. Evet arkadaşlar okeyiz buralar. Ama ondan önce arkadaşlar şunu bir çevir çevir çevir hepsini çevirelim bir arkadaşlar. Niye beyaz odun topladım diye sorarsanız, kafamda beyaz odunla ilgili bazı şeyler var. Umarım yapabiliriz. Yani güzel olacağını düşünüyorum ben evimizde. Ama kapımızı şu an bir dakika kapımızı şu anda Aa, şurada var. Neyse. Bir ev yapalım. Kapıyı falan boş verin arkadaşlar. Bir ev yapalım. Öncelikle arkadaşlar Ev bakın işaretlediğim yerden tutun. Gelin gelin gelin gelin. Şuraya kadar olsun. Tamam mı? Bu eski evimin daha büyük hali değil. Yani eski evim gibi olmayacak ya. Eski evim gibi olsun mu? Eski evim gibi olsun be. O size serverda gösteremediğim ev gibi olsun. İç dizaynı falan öyle olsun da orada çok gelişmediğimiz için iç dizaynı pek aynı olmayabilir. Arkadaşlar bir de şu yağmur kapatamıyoruz ya. Gecek oluyorum yağmur, hiç ya. Arkadaşlar bir de bakın şimdi. Bakın hileler etkin değil. Yani game moda geçiremem. Bakın arkadaşlar. Daha yazdım, gönderdim. Hileler bu seviyede etkin değil diyor. Yani game moda da geçemeyiz arkadaşlar. Bu da pişmiş. Okeyiz ya. Evimiz yapabiliriz. Bence gayet de güzel bir evimiz olur. Bin, ama çıkışı şu taraftan. Ha, burayı kapatacağız gerçi tamam. İki katlı bir ev olacağını düşünüyorum. Balkonunu yapabilirim de yapmayabilirim de. Alt katta yemeği falan. Neyse arkadaşlar şimdi onu düşünmeyelim. Şöyle evimize geçmeye başlayalım. Kapısı buradan olacak. Çift kapılı. Bir de arkadan kapımız olacak arkadaş. Aslında var ya bahçe de Zaten yapacağız. Şurada da olacak çıkış ama burada olmayacak arkadaşlar çıkış. Ondan şöyle şuna da bir dakika bu eşit olmamış mı? O kadar baktım eşitti. değil. Ne ara eşit olmadan sen? Şunu al bakalım hemen şöyle. Okey. Şimdi alalım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. seni şuradan şöyle bir çekelim. Şunu var ya zombi zannettim yine ya gerçekten. Hadi. Ha. Bir tek sırası kalmış. Şöyle çekelim de. Çok sıkılıyım. Çok pınallıyım. Evet Arkadaşlar 10 like Atarsanız beni de mutlu etmiş olursunuz ee, Beni de sevdiğinizi göstermiş olursunuz arkadaşlar Ama beni sevmiyorsanız ayrı Şimdi arkadaşlar 3 4 oldu deme şu an bir Dakika Bakalım bir Kaç olmuş Şu bir Son nasıl aşağı düşündüğü Evet arkadaşlar, şu bir, şu iki, şu tam dört tane. Okey arkadaşlar şimdi, dur dur dur, şurayı da ayarlamamışız. Tam şöyle ortasından bir kapı açacağız. Şurasınım ya, tam ortası orası abi. Ay, anne tam ortası orası arkadaşlar. Tam ortası. Orası. Bir, iki, üç, dört. 4 tane Aynen. Ay. Bir kiloğramdan nemli. Şuraya da 1 2 2 3 ve 4. 4 tane 4. Oy benim ardı. Evet, peki şimdi neyse. Arkadaşlar Allah a. zemini hiç bırakmayacağım. Tahtada da yapmayı düşünmüyorum bence. Tahtaya şey yakışır. 4 tane oldu mu? Tahtaya bence arkadaşlar şey yakışır ya ee, Taş yakışır taş Bence şöyle bir taş olduğunu hayal edelim o. Bence taş daha uygun olur O yüzden şimdi zaten onları yapacağız arkadaşlar. bizim temeli böyle arkadaşlar Sonra şuradan Şunu al Şuraya şunu at Bunun ikisini birleştir okay. Şu canı Al şöyle Bu arada arkadaşlar şu ikinci tarafta bir tane varmış Tamam. Şimdi şu beyazdan bu kadar çok topladıysak biraz beyazda kaçalım. Hem renkli beğenmiş olmuş olur arkadaşlar. Şöyle ve şöyle yaptık. Daha sonra Şöylecek kapatalım. Bence güzel. Sonra arkadaşlar buraya kapattık ama burada böyle çok camlı olur mu olabilir yani bilmiyorum. Burada da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurayı. Aa masum yeri çok küçük yer şu anda. Evet şunu koy Size soruyorum. Hmm. Yorumlarda belirtin. Yorumlar kapalıysa. Çünkü YouTube bazen açmıyor yorumları. Yorumlar kapalıysa arkadaşlar like ile belirtin. Şimdi diyeceksiniz ki Like atacak yara, Like atmamız için yer arıyorsun Atlayabilirsiniz O zaman isteme, istememişsiniz demektir Browstars Arkadaşlar Browstars Biliyorsunuz ki ben Çok büyük bir hayranıyım ee, O Yani O taraftan baktığımızda Pek hayran değilim yani Bir sürü oyunun hayranıyım Ama onu da hayranıyım yani Uzattım baya. Neyse. Şimdi o, o seriye de başlayabilirim arkadaşlar. Hmm. Ama yorumlar açıksan başla yazın. Yani hadi video, yani o videoya başla. Serisi gelsin yazın. Ama eğer istemiyorsanız gelmesin. Buna devam et. Ama arkadaşlar sakın şöyle zannetmeyin ki. Brustart'a başlayınca diğer serilerimizi aksatacağız. Hayır. Roblox'ta da şu anda güzel şeyler için bakıyorum çok güzel bir oyun buldum onun videosu çektim hazırda bekliyor ama önce bunu yayınlayacağım çünkü Minecraft'da yani hızlıca gelecek demiştim 10 like ama 65 like atmamışsanız da 7 like atmışsınız bir dislike'ınız var ama like atanları beni seviyordur like atanlar en yani samiyadır evet arkadaşlar şimdilik böyle yaptık ama daha şöyle şöyle yapın Yapak. sonra arkadaşlar bu dört taneydi de aynen şöyle şöyle dört tane olacak mı? dört blok var tamamdır Altına beyaz bloğu koy. Çıkar. Beyaz blok yetmeyebilir arkadaşlar ama yetmezse toplayacağız. Yani ben toplayacağım siz toplamayacaksınız. Yani o, o anlamda demedim. Anlamda, yani toplarız. Anlamda dedim. Yani to ben toplayacağım derken o anlamda demedim diye anlamanız için söyledim. Tamamdır çıktı. Evet arkadaşlar şimdi temelini taştan yapacağız ama taşımız yok. Maşallah. Ne yapacağız bilmiyorum. İkinci videoya kalsın bence ya. Bu video çok. iyi şeyler yapamasak da bir şeyler yaptık işte. online like gelir mi arkadaşlar? Diyeceksiniz videoyu online like için mi yaptım? Evet arkadaşlar ben bence bu videoda eğlendiğinizi düşünüyorum ve siz birkaç bilgiyle daha bıraktım. Bir dahaki videoda büyük ihtimalle daha çok eğleneceksiniz çünkü bir dahaki videoda artık şöyle diğer youtuberlar ne yapıyorsa biz de Minecraft'te onu yapacağız madenimi giriyorlar madene gireceğiz yani maden mecbur göreceğiz. Madene geliyor maden yaptı. Sonra çiftlik için uzaklaşacağız falan, Oradan koyun bulacağız. zaman bulacağız. bulacağız. Oooo. Ne alacaksınız yani. Öyle bir şey. Bu arada arkadaşlar. Hmm. bir şey daha diyeceğim. Hmm. Belki de diye diyeceğim. O bölüm yani de diye diyeceğim. Brawl Stars serisinin... Yani oturun Brawl Stars serisi derken yani bildiğiniz ben maç atacağım siz de izleyeceksiniz arkadaşlar yani. O kutu açılma falan yine gelecek. Minecraft'da gelecek, Goldbox'da gelecek ama Minecraft, Brawl Stars'ın e, şey gelsin mi nasıl diyeyim size. İşte, kapışması gelsin mi Brawl Stars'ın Minecraft'ın değil. Brawl Stars'ın kapışması gelsin mi arkadaşlar yani Brawl Stars'da hesaplaşma oynayacağız işte savaşta oynayacağız onlardan gelsin arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar o minkup oldum. Onun hatırında bir like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.